Tark kayalıklara düştü Üstü kaplı bahane altı tank Yeryüzü kaldırmaya müstahak değil At büzüp pentizden çal Hayallerin bandosu Hep bizden kaçtık Vuslatın kan tozu koş at tozu Vuslatın etrafına bak kadrosu gibi sert ekibindeki Santos'un Ne kadar borcun var denizlere ufuklara Dağların soğuk tarafına doruklara Bir unutkan rüzgara dağılır küllerim unutmadan Devletin elleri, devlerin elleri gibi gerçeği Boğazlar aklım karışır, bir cümbüş seslerine kulak vermeye alışık Evrene açılan pencereler, manzaralı penceremin kırıldı camları Kesikleri fikreylemeyi karıştırdı. Derin durup beyaz okyanusların üstüne damladı kanları Bu kadar insanı izledim tek tek Gelecek geçmişi getirecek şartlar gibi değişmekte de mi gerçek? Gelme safımdan el çek git, gerçeği seyret Bir tabanca elinde bulacaksın onu Dirilenmek gölgelere sığınır her şey biterken Yalnızdır bir çift söz, elimizde ya bir yolculuğa çıkmak kalır Ya bir yabancı şehirlerimizin kapılarını Tıklatmalı Envanterimde meyit pulu Ruhum hala blue değil Çulum dutsuz Hoş ya senin tuzun kuru Komple cibıl cavlak kuru Rumuzun igı huzurluyken mu cungunun Na mestur tek kukla Archie in the roofs Macir Çinli, Rus Çeksin fine bir puf Memleket sanki düğün evi Tuttu teori biliniyum Cazip geliyor plazalarda Masa artık metro Marmaray'da karaçilerle para dilenmek Antipsikotik haflar Kendim yazdım reçetemi Haram lokmayı kusamıyorsan Youtube'i tutam sinema ki Anımsadığın tek retro Açık hava sineması iken sokaklarında Siyasetle işin ne?